Evet arkadaşlar kaşıntı için ne yapabiliriz? Bununla ilgili bir video çektik. Limon suyu. Antiseptik ve anestetik, anti -enflam ve anti tarih edici özelliklere sahip olan mucizevi bir besin maddesidir limon suyu. Bununla birlikte limon, sitrik asit ve asetik asit de içermekte. Bundan dolayı da kaşıntı sorunları için doğal bir çözüm olabilmektedir. Bunun için limon suyunu bir pamuk yardımıyla cildin kaşınan bölgesine uygulayın. Ancak bu işlemi gece yatmadan önce yapmaya çalışın. Çünkü cildinize limon suyu sürdüğünüzde kesinlikle güneşe çıkmamalısınız. Aksi halde ciltte leke oluşabilir. Elma sirkesi. Tıpkı limon suyu gibi antiseptik, anti kaşıntı ve antifungar özelliklerinden dolayı kaşıtıdan kurtulmak için elma sirkesinden faydalanmak mümkündür. Ancak elma sirkesini cilde direkt olarak uygulamak yerine Ilık banyo suyuna 1-2 bardak elma sirkesi eklemek ve pamuk yardımıyla kaşıntı olan kısımlara uygulamak daha doğru olacaktır. Ya da elma sirkesi suyuyla inceltilip pamukla cilde sürülebilir. Yulaf ezmesi Yulaf ezmesinin cildi rahatlatıcı bir ferahlık verici etkisi vardır. Antitarış, inflamatuar anti ve yatıştırıcı özellikler içeren yulaf ezmesini kaşıntı şikayetlerinde cilde uygulamak önerilebilir. Bunun için küveti su doldurup suyun içine bir miktar yulaf ezmesi katmak ve bu suyun içine yaklaşık yarım saat kalmak önerilir. Ancak sıcak su kaşıntıyı artırıcı etki yaptığında su sıcak değil ılık olmalıdır. Soğuk su ve buz. Cilt ve deride hissedilen kaşıntıları gidermek için soğuk su ve buz pratik ve etkili alternatif, alternatiflerdir. Gözlerle dahi olmak üzere vücudun hemen her bölgesinde meydana gelen kaşıntılarda o bölgeye soğuk su uygulamak, buz kompleksi yapmak hem kaşıntıyı hem de kaşınmanın yol açtığı sızıyı geçirir arkadaşlar. Kekik, kaşıntı, karşıtı, bitkisel, doğal ürünlerden birisi de kesinlikle kekiktir. Çünkü kekik, anestezik ve antiflamatuar özelliklere sahip olan timol adlı maddeyi bünyesinde kolayca barındırmaktadır. Kekiğin içerisinde bulunan timol, kaşınmaya sebep olan inflamasyonu azaltıcı etki gösterir. Kaşıntı durumunda kekikin yemeklerde kullanılarak tüketilmesi ya da Kekik yağının inceltilerek kaşıntı olan bölgeye sürülmesi kaşıntıyı giderecektir. Evet arkadaşlar nane yağı. Ruhsal, zihinsel ve fiziksel olarak rahatlatıcı bir etkiye sahip olan nane yağı antiflotomuar, antiseptik, analjezik ve dermatit, dermatit özelliktedir. Bu bakımlar alerji, uyuz veya stresin neden olduğu kaşıntıyı rahatlatıcı ve tedavi edici etki gösterir. Kaşıntılardan nane ile kurtulmak için ılık suyla doldurulan küvete birkaç damla nane yağı ekli bu suyun içerisinde yaklaşık yarım saat kalmak önerilir arkadaşlar. Karbonat var arkadaşlar. Karbonatın ka e kaşıntılı ve döküntülü deri tedavisinde etkili olduğu tüm dünyada bilinen bir gerçektir. Kaşıntı olan kısma bir tutam karbonat dökmek ya da banyo suyuna karbonat karıştırıp bu suyun içinde bir süre kalmak kaşıntıyı giderecektir. Taze fesleğen Oluşan kaşıntının sebepleri arasında böcek sokmaları, iltihap ve diğer sebeplerden kaynaklanan kaşıntıları gidermek ve en aza çekebilmek için fesleğen yaprağından yararlanılabilir. Taze fesleğen içerisinde bulunan antibakteriyel ve antiseptik özellikleri ile kaşıntı ve cilt enfeksiyonlarında oldukça etkili olabilmektedir. Taze fesleğen özellikle cilt rahatsızlıkları ve egzama gibi değişik rahatsızlıklarda ağrı kesici ve kaşıntı iyileştirici analjezik analiz, özelliktedir. Kaşıntı olan bölgeye doğrudan taze fesleğen yaprakları uygulayacaksınız. Fesleğen yapraklarını doğrayın ki yaprakların iç özü kaşıntı nedeniyle tahriş olmuş cilt bölgesine temas etsin. Veya fesleğen çayı kullanacaksanız çayı demledikten sonra kaşıntı olan bölgeye püskütebilirsiniz. Çay ağacı yağı Eczama mantar enfeksiyonları ve kuru ciltler için tavsiye edilen bitkisel yöntemlerden birisidir. Bu bitki kuru ciltlerde nem oranını sağlamanın yanı sıra temizleyici içeriği ile de enfeksiyon oluşumuna mani olur. Çay ağacı yağı, bunların yanında mantara karşı da oldukça etkilidir. Ayakta mantar, kasıkta mantar, atlet kaşıntısı ve saçkıran rahatsızlığında da kendinden söz ettiren bir bitkidir. Çay ağacı faydalanmak için banyo suyuna 10-12 damla kadar damlatılarak uygulandığında kaşıntılı ve tahriş olmuş cilde oldukça iyi gelir. Çay ağacı oldukça tesirli bir yağdır, direkt olarak cilt üzerine uygulanmaz, kesinlikle su, zeytinyağı veya bitkisel yağ ile inceltilmesi gerekmektedir. Aynı sefa bitkisi, kaşıntılı, tahriş olmuş rahatsızlık veren cilde uygulanabilecek bitkilerden birisidir. Yurdumuzun birçok yerinde yetişen bir şifalı bitki çeşididir. Yıllar öncesinden günümüze kadar baktığımızda bu bitkinin iyileştirme özelliğinin daha çok iltihabı azaltmak ve kaşıntı nedeniyle tahriş olmuş ciltte iyileşmesi ve yatışması için uygulandığını görüyoruz. Aynı sefa bitkisi cilt üzerine uygulandığında antiviral ve antibakteriyel etkilerden fayda sağlayabilir. Aynı sefa bitkisi arı ve böcek sokmaları, morluklar ve başka benzer hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bilimsel olarak aynı sefa bitkisinin tesirini katı olarak kanıtlanması için bir mevcut daha incelenmesine gerek vardır. İncelemeler demek ki devam ediyor arkadaşlar. Papatya Kaşıntılı ciltte kullanılacak papatya çayı sıklıkla rastlanan cilt rahatsızlıkları ve döküntülerde oldukça iyi bir rahatlama etkisi gösterir. Tropikal yani vücut üzerine uygulandığında kaşınan kısımdaki tahrişi yatıştırmaya ve itibaz azaltmaya yardımcı olur. Papatyanın içeriğinde yer alan doğal ya antibakteriyel ve antiseptik özellikler taşımaktadır. Bu şifalı özellikler sonucunda kaşınarak tahriş olmuş ciltte meydana gelebilecek enfeksiyonlara mani olabilir. Papatyanın şifasal etkileri bunlarla sınırlı değildir. Acı dindirici ve ağrı kesici özelliği de vardır. Analjezik gönüyle de kaşınarak tahriş olmuş cilt üzerine bir nevi uyuşturarak hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ alttaki karıcıktan tıkladığınızda bütün videolarımıza ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazabilirsiniz. Teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.